Selamlar millet bugün Bravo'la yeni bölümünde bölümde beraberiz. Umarım güzel videolarımın bir, bir bölümde olur. Hemen oyunumuza geçelim. Bayağıdır görüşemiyoruz. Umarım herkes iyidir. Herkesin işleri falan filan her şey yolundadır arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra bir Bravo'la videosu çekeyim dedim yani. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Başlayalım şöyle. 3, 2, 1, brawl. O ne lan öyle açık açıkla. Tamam, bu adam da benim gibi oynuyor ya. 50 defa istedik de bu adam beni alır. Evet, garip bir başlangıç oldu. Kabul ediyorum. Evet, rank maçı nasıl kazanılır arkadaşlar? Hemen öğretiyoruz. Mavim dayı. Ölüyorsan öl artık lan. N'abiyon Aga sen? Hmm. E bit artık. Kaçıyor ya sadece. Eğlenmeye girmiş harbiden renk katı falan değil. Boom. Evet. İlk maçımız kolay oldu. İkinci maça geçelim. Hadi bakalım ik ikinci maç nasıl olacak? Umarım bu sefer karşımıza bir rakip gelir en azından. Ki oynayabiliriz. Ryan geldi ve bu adam iyi oynuyor belli ki. Hadi bakalım. Büyük ihtimal bayağı zorlayacak çünkü bayağı uykum var. Sabah saat... Yedi hmm, buçuk falan. Altı buçuk. Ben hala uyumadım. Bu hafta video atmadığım için video yetiştirmeye çalışıyorum. Okay. <Gülüyor> nice. Spam mı yapıyorsun anlamadım ki hmm. Spam mı Okey Dediğimiz gibi her türlü insana çaremiz var Allah'a şükür Hmm. Fazla denecik bir şey yok. Sadece spamla oynuyor ee, ama sıkıntı yok. Bir tane dokunsam önce bir türlü dokunamadım. Ona sinir oldum şu an. Öl artık lan. Hah, sakince oynayabilirim. Hmm. Hiçbir yormaz. Hmm. Nasıl bir uyguluyor yine cevabıma karşı? İlginç bir insan. Hım. Hmm. Adam bizi dövsün bırakın ya. Çok spam ediyor, sinir oldum. Boşver. Sal baba bu maçı. Bu maçı sal. Yeni maçta bir şeyler yapmaya çalışacağız artık bu maçı sal, sinir oldum. Hmm, ne öncesi? Evet. Bir de jil oynayalım ne dersiniz? Bence iyi olur. Factory var karşımızda. Eğer spam yapmıyorsa çok eğlenceli bir oyun sürecek bakalım. Spam yapıyorsa neyse. İzleyelim. Bir insan da lan spam yapar. Bu videoyu büyük ihtimalle bir videonun başına falan koyacağım. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Ve kanala abone olursan çok mutlu olurum. Üstümdeki yorgan yanlış anlama. Peace.